Merhabalar, Bugün biraz Hipasus ve irrasyonel sayılar hakkında konuşacağım. Hipasus Pisagor okulunun bir üyesi ve Pisagorcu matematikçilerden bir tanesiydi. Kendisi her Pisagorcu gibi sayıların ilah olduğuna inanmaktaydı. Pisagorcular her şeyin sayılardan, daha doğrusu rasyonel sayılardan oluşuna inanmaktaydılar ve bu yüzden de sayılara ilah olarak görüp onlara tapmaktaydılar. Her şeyin rasyonel sayılardan oluşunu düşündüklerinden de tüm sayılar gibi her şeyin de rasyonel sayılara dönüşebileceğini düşünmekteydiler. Hatta devirci sayıları bile kolay bir şekilde rasyonel sayılara dönüştürebilmekteyizler. Fakat hipasus bu sistemde bir açık fark etmişti. Açık şuydu ki birebir boyutlarında olan bir karenin hipotanüsü yani ikinin kare kökü aslında rasyonel bir sayı değildi. Hippasus bununla alakalı oldukça fazla araştırma yaptı hem doğrulamak hem de yalanlamak için. 2'nin kare kökünün rasyonel bir sayı olmadığını kanıtlayınca bunu Pythagor'a sundu. Onun bunu kanıtlamasını izleyen Pisagor ve öğrenciler tabii ki en başta çok şaşırdılar ve hemen bunu yalanlamak için çalışmaya başladılar. Fakat ne kadar uğraştıysalar da bu karenin hipotenüsünü herhangi bir rasyonel sayıya dönüştüremediler. Hipasus burada irrasyonel sayıları ilk defa bulmuştu ve Pisagor'un öğrencilerin ona daha az inanmasını sağlamıştı. Gücün nazarlığını fark eden Pisagor hemen bir şey yapma kararına vardı ve bazı öğrencileri birlikte hipasus'u nehirde boğdu. Efsanelerde ise Hippasus'un Tanrı'nın gazabı sebebiyle nehirde boğulduğu yazar. İyi günler.